Kırıklar. Round iki abi. Rüzgar moduna hoş geldiniz. Baya takım var. Baya. Şurada sadece güzel bir silah bulmamız lazım. Aşağı düşmesin sen sebeb. Ah düşmedim düşmedim. Son otu tut. Mini buldum. bırak ben. İlk defa görenler beğensin. Beniz zandıma ben açtım iliyi. İli garajda mı? Garajda sustuk garajda garajda burada mı? Evet. evet ben giriyorum evet. yubuka gireceğim yubuka gireceğim. Ben de bu burada adamda silah var. Açtım açtım vuramıyor şu an. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel Allah aşkına bir tane 556 ya bir 556 ya adamda da bu arada şey varmış tamam barışa, barışa, barışa. geldik geldik geldik bekle nerede neresi de işte? burda geldim sen hayırdır barış ya Gel lan buraya. Tamam. <Gülüyor> arıyor, bekle bekle. Daha adam var daha çok adam var silah yok şuraya oyna şuraya oynayalım yürü yürü Gel gel gel Dijital Atleti X başarılar dilerim kardeşlerim Kardeş, biz Dp mi Dp ya, mi Dp mi Bekler Sağ geçti sağ geçti Şurada. Ama ilerlemeyecek tamam Alev atmış Alev mi gidiyor manyak evet Alev gidiyor Tamam aldım onu Dört bermim dört bermim var Yedirdim ona. Abi. Nerede nerede vurdu? Nerede vurdu? Nerede vurdu? Açıyorum sana. Açıyorum Aynı sana ya. kalkan atacağım. Baydım baydım R19. Kalkan orada. açtım. Kaldır bizim adamı. Açtım kalkanı. Ben, Bu ben kalkan. Kalkanı attım buraya dakika. Gel. Tamam arkada bot vardı. Önümde galiba. Yanındayım. Oğlum R19 Gitme. Abi. Yok. Tamam çok güzel başladık çok iyi çok iyi çok iyi Daha var ama daha var adam var daha var söyleyeyim var, size var, Daha var daha var daha var Abi o bu var. rüzgarın en güzel özelliği bu arkadaşlar Anladın Açıyorsun takım arkadaşın çok rahat bir şekilde kurtuluyor Şimdi bu diye takım nerededir sizce? Bir takım daha var burada dur, dur, dur. Abi Sasuke sen klasik bir şekilde şu bakire gidip adam, bir araç alsana Şurda şurda Geldim Yo yo kurtaracağım seni kurtaracağım. Ha, sağ, sağ, sağ. Hızlanayım mı? Hızlandım. Botarabiyi. Tamam. Vurdum baya. Geliyorum Naruto. Tamam. Önümde. Gitti gitti gitti sıkıntı yok skut yok skut yok. Bir tane de önümde olacak. Tam şurada Abi arkar arka arka Arka mı? Hangi Döndüm. Bekle. Sağa döndüm. Sana döndüm. Ben Sasuke Sasuke dayan, dayan. Nerede? Şuradaydı Böyle yapma böyle yap. tamam geç Damet, sen devam et. Sen damet. Gel içeriye. Ben abi şu önlü ön, ön, ön adam yok Var var acele girmen lazım içeriye. Aa, yok zekas yok. tek baş ölme tek baş ölme. Onlar içeride konteyrla. Tamam zekas kaldır sen. Onlar konteyrla zekan zekan, zekan. altta. Tamam, Nereden geliyor? Nereden geliyor? Nerede geliyor oğlum? Ha bu taraf bu taraf abi. Harşap geliyorum. En az 2 duydum. Geldim Harşap gel. Bir dakika. Oynares buraya gel. Nasıl anılır? Bombardı, Tamam tamam. Sağ geçti. Ya lan oradım. Ne bu bizim? Abi. Baydın bir daha baydın bir daha baydın bir daha. Gel benim bin, benim benimle. Ya arkalandım yine yeter lan. Ben, ben vuracağım onu vuracağım. Ben de geldim buradan zekans Arkadan kapatıyorum kendini çok okay, çok iyi tamam Bayağı bak, bak. bak. belli birisi canı olan gelsin soldakiler ghost Ay, galiba bizim geliyorum. çocuklar onları salın Aldım gitsinler şunlar Allah aşkına abicim Aa, dur, bırak, bırak bırak gitsin gitsin aradalar 21 mermi geldim tamam tamam last one oda içinde Arkadaşın içinde mi? Yok değil. Nerede? Bitireyim mi? Benim dibimde. Geldim geldim. Nerede? Burada benim dibimde. Abicim. Diğer nerede? Ban yediripceksiniz anasını satayım. Yok yok bir adam daha var. Bir adam daha var. Bir kişi var abi. Arada bir yeri pusu dikkatli oynayın. Alırsınız. Streblebiliriz bu arada Aynen aynen aynen. Ben bize... beraber geziyorum ya Arka'ya freer gancık atmış ha acele bunu Ya siktir ya bu Allah'ımdan bulsun ya Loot'la abi şunları Uyy ne güzel başladık lan gayet, ee, gayet güzel başladık bu arada Sen mi başladın abi biz bir adam görmedik ki Var mı şey Eee Volker ve bu arkadaşlar videoyu da izleyeceksiniz yüksek ihtimalle kusura bakmayın Çünkü hem siz sıkıntıya düşeceksiniz hem biz hiç gerek yok Sonra demeyin Barış abi de yüzünden arka İşte arkaya hayır hayır bunların hepsini hallettik şu an. Arkaya şey attılar Eee Sen söyle işte ya Attılar drop. işte onu drop atlar yürü yürü şey Aynen yürü Motor sesi, var şurada benim Ayak sesi ayak sesi geldi Sevim Ama başım. bot galiba Bu ne lan? Ha, son adamlar buraya girmiş Güzel Bak, bak gelcem abi Al abi Ben bak, hızlı hızlı gidiyorum görümsak. Rüzgar modunun bir diğer güzel olayı Tamamıyla hızlı koşmalı abi O yüzden böyle vamba üst gayet gayet içimize yarayabilecek özellikleri bir tanesi Barış abi sen ne Tamam Roberto'nun ha, aracı buldum, aracı İnşallah ölüm almamışlardır ya. Ev ee... dolu mu? Şur, şur şurada. Dolu mu abi? Ağabey, Dur, şurada Ağabey şurada. 556 verdim bana. Gel, gel gel gel gel çok lan, çok var. Çokla atladım sen. ver. Biraz atabilir miyim? Çok atalım az. Bir daha iyidir iyidir. Atalım atalım Atayım. gel. Cıber bende. Bir de sıkmıyorlar. Yürü abi yürü yürü. Koş koş koş koş. koş Neresi abi? Şura. Mi abi? Şura şura. şura. Hayır <gülüyor> hayır. İlk değil ikincisi. O ne lan? Arkadan bot siklet abi. Dikkatli kafa at bak. Dikkatli kafa at. Bot siklet. Hallederiz. Gel gel. Şu hızlı koşma ve hızlı reload olma olayı mükemmel. Hangi dedi babuş? İleriki ileriki binalar. Bu değil. bu Sağday onu sağ Abi. Tamam. Şura. Okey. Belki bir silah beyime mi bir şey diyecektim ben, de. Yok. Ben soldan flankleyeceğim bu arada. Benim bana birisin gelip önün duvar açması lazım. Şu an yana Ben gideceksen. Bak tepede ver. Tepede ver. Açayım mı? Açayım mı? Aç. Nerede kapı abi? Geç. Geç geç geç geç geç. Tamam. Go. Gel abi. Bir dakika ve 5 saniye ateş yerini bırakacağız. Ben, ben dışarıda ben, ben, ben. bekliyorum alttan atın. Be. Bekle bekle bekle bekle. Alttan Bir dakika canım çok az. Bir dakika Gel, geliyorum. geliyorum. Sasuke'yi kaldırıyorum ben. Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Atla atla daha iyi. Tamam. Atladım. Ya, atladım, atladım abi. tamam. Adam alttan atladım. gelmez değil mi tekrar? Adamın elindeki büyük çok sıkıntı var. Belli olabilir abi. Çok büyük çok sıkıntı. Can yok ya. Bu kime sıkıyor ordan? Bu kime sıkıyor Bir dakika. Başka, başka yok, bot da burada, adam burada. Oğlum bot adam burda. adam orda. Orada da bir yerde demek ki oraya sıktın öyle. O bottu ya. Adam nerede dedim Naruto? Gittim yok abi. abi aşağı atlamıştı da. Nerede gitti o? Öldü mü cidden? Abi o kadar sıktım ki adam botu öldü. A ben dedim ya bota, bota, bot bot bot sikiyor. Ben de öldüm. Aa ölmedim. Aa vallahi süpü kapaya. Botu öldü. Ya o bir küskütokuzdu kardeşim. Bir sal bakayım Naruto. Benim bir biliyorsun. Yani şöyle bir şeyim var. Sever misin bilmem. Hoşuna gider mi ilgilenir mi? Full ya o yüzden. Dur şu şöyle yapalım. Şimdi bir diğer güzel olaylık <gülüyor> Ebu 249 menbisini artık 2 saatte kaldırmıyorsun abi. Direkt anında tak tak tak reload diyebiliyorsunuz. Çünkü rüzgar modunun hızlı şarjör de var ya. O yüzden gayet güzel. Çok tatlı başladık. Beyin atmayı unutmayın. Bundan sonra da buz var zaten bilginiz üzere. Buza da sağlam bir ile gidelim abi. Tamam hadi go go go go. <gülüyor> hayır hayır İyle. hayır hayır. İyle, i̇yile iyi abi. Beni Nereden vurdu? Kafadayım. Hiçbir fikrim yok yani sağa 3 size bir kalkan ölüm, ölüm, ölüm. Beni tutsun biri la, Sasuke Gel abi, getim, abi, abi gitme gitme Nerede oğlum adam? Abi evin direkt arkasında, bomba attım oraya bir tane Bu gitti. E, büyük 9'un mesajına bakar mısın ya? Bunlar bu arada takımlı büyük ihtimalle İleride arabaylar durda da geldiler dikkat edin. Barış abi 8x a. var, var var bende var Şimdi arabayı bile lan belki Belki sana arap bir koymuştur Belki abi Yürü yürü Bitiririm abi, bunlar mı öldüklerin itikamını aldık bro oluma Sen niye adamı hayır ededin lan Oğlum adamın elinde 162 var manyak Galiba Bunu siktir edin sen koşsan, sen ileride bir araç bulursun. Bu arada biz de öleceğiz yoksa. Seni nasıl bindireceğiz lütfen? Ölecek halaman. Zekans! Çok gerçi! Kendine iyi bak! Bay bay! Bay bay! Tava attı bizim birisi. Soda freer gancık var ama. Soda freer gancık var. Bas bas bas! M.K. mı vardı? Aynen. M.K. affetmez zaten. Önümüzde adam! Önümüzde! Git git git ha doğru tamam başka başka durma lan Allah beni yaksın iyi gördüm ha ha geldi galiba galiba vaki geldi kalkan açıyorum ben olmamaz. Ulan iyi gördüm ya. Adam mı değil mi diye öyle 10 defa düşündüm yani Araç araç Groza var Groza var İleride araç bulsun dedin ya Sonra zaten evet. araca binememek ama Demecek binmiştin ya o yüzden Abi araç var Rekans bini biliyor musun? Aa, bindi Aa, bindi çok güzel Dön dön dön dön Herkes araclarına bilsin gitsin ya Atla atla Susuke hadi hadi hadi, hadi. Buna mı bineceğiz yani. Al sen onu, al, on, on, on al, al, al, hepiniz yürüyün, devam edin, devam edin. Prem da Onları, onları saygısızca vuracağım ben de. Dur dur, bunu yapayım yap, yap, mı? Yap. Arkalanmayacağımız pozisyon olsun lütfen. Ben süreliyorum. sürekli bir şekilde arkayı kontrol etmesi lazım. Ne yaptın? Lan lan! Al <gülüyor> Abi şey. Bir dakika. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben oraya alevli yürüyorum biliyor musun? Şey. Araban, arabanla sikleri patlatır mısınız? Arabanla sikleri patlatın. Arabanla siklerini patlatın önce. nerede? Şey tamam başka bir önlem geçiyordu ona. Patlat abi garajda da var bir tane. Biri bunla uğraşsın abi sadece. Sasuke bu görev de. Tamam abi. Tamam. 8-2 ah, sattım, sen taş yap, taş yap Keşke açsaydım Aslında. duvarı Abi adamların, adamların rüzgar duvarına vurmamız için Alev'in vurması lazım yani Naruto'yla Zekan vurabiliyor ya, Ve Sasuke adamların galardaki arabasını da patlat Atla atla atla at, at, at, at. Tamam Aa geçerler. Arabayla gidiyorlar gel Gidemezler, ya, arabanın hastalıkları patlak oğlum Abi geçmeee Aa patlatmadık biz onu siktir Ben biliyordum böyle bir şey olacağını Gidelim o zaman Gidelim gidelim Geliyorum ben de Benzinimiz yok daha bir torpuz Köprüye al köprüye Sasko uç uç köprüye uç Aynen aynen Köprüye yandan git Buradan git be yandan git Buradan git buradan git buradan git Onlar bize önce girmemiş girmemişmiş o köprüye Aha önümüzde Bas bas bas Sasko bas Adam ah, e, etiş durma durma durma. Ar biliriz, Ar arkaya buzu atabilirsin. Arkamıza. Belle sniper var. Var var S ben. Bekle bekle. Sen rahat ol. Ben sana bir tane bir kill gönderiyorum şimdi. Et daha birisi sürekli kontrol etdesi lazım diyorsun değil mi? Ben bakıyorum ya. Haruzum ben. Bana biraz göndersene nerde köşeyim. Gönderelim. Bende bende varmış. Dur yollayayım. Gönderdim abi. Rocket sana Sağdan Gönder araba. Falan. Araba, araba! Arada, arada. Tamam gittiler. Sal sal sal öldüler. Helal. Öldüre. Hepsini mi aldın lan çüş? Dur dur dur. 29 e, güzel çıktı ortaya. Ben onları bir dotlayacağım ama. Sis atalım, okay. atalım sana. Sis atalım sana. Yoshi'yi var gerçi ya dur. Ben gelip satayım da size. Al al al al. Naruto. abi. Sasuke 4 4 ve bir kişi daha var. Bir ayrı kişi var abi Bana demeyecek kar 98 vuranı istiyorum ben ya Abi şunlar şu e, Olum bak sen, sen niye geldin sen niye geldin Naruto tamam, tamam, tamam. Sattım size gene Nereden sıktıklarını görebilsem Ben bunları abi şu şuradakiler sanıyordum Ya ben Naruto ama Sasuke'nin olmaması şurada basıyorum Sıkmama. Güzel abi. Soldan sıktı galiba. Ha soldan da sıkıyorum. Tam neresi tam neresi. Gördüm. Hadi. Bak bir tane şuradaydı. Ha vurdum. Bak mı? vurdum vurdum. Rüzgarın güzelliği bu işte. Hasar almıyoruz. Bak şimdi ben almıyordum. De. Sen nasıl hasar aldın lan? Oğlum aha sıktılar. Aa. Bak şimdi bak nasıl taşıyorum iyi izle şimdi Aa, Size bir şey söyleyeyim bak, <gülüyor> mi? Soldaki yere geçti, Soldaki yere geçti. <gülüyor> Bak <gülüyor> beni dinle beni dinle beni dinle beni dinle Al arabayı al arabayı al arabayı Alayım mı abi arabayı? Ha. Aldım abi. Ah Sasuke gel gel şu tasgı Şu yenili abi Adam geldi canı çok az vurdum yani Vur çık onu vur çık Aa bomba da attı <gülüyor> abi, Ölmem değil mi? Ölmem ölmem Sasuke yardım ettiler tamam. ot yandan sonra hı hı. Tamam dön dur mı Can basman lazım abi. bayağı, Joker. bayağı Z Joker. Joker Joker kan bize doğru. Gel, gel. Geliyorum geliyorum. Bana enerji mi yok? Geldim ya? geldim. Attım. Bu şerefsiz bir görsem var ya içinden geçeceğim onu sadece. Bir tane bomba. Önümde önümde. önümde. Bitti, bitti çok abi. güzel lan. Çok güzel lan Naruto. Hyper carry gibisin. Var var var var. Buralarda buralarda. Çok güzel Hı. Naruto. Ya adamlar bizi çok gafil avladı lan. Hiç beklemiyordum ben o adamların rush atmasını. Yedirdim de bir an. Geri dön geri dön geri dön. Abi, geri dön. Abi, yok abi. yok bunlar bitti bunlar bitti. Başka Onlardan iki daha attı, Beni vuruyordu lan en sonu. Abi buranın kaydını atın ben de. Atabilirsin. Nereye atacağım lan? Yıl sana sana abi. Ha, olabilir. Üçünü de ben aldım ya. Fatıma abi aldı mı? Al lan like, kuban like, kuban. Like. Ey ee, benim 4'üm zaten. <gülüyor> let's go, let's go, let's go. Varça ben dedim sana ya. Rüz ne? Maçın inliğim. Hayır hayır, Naruto'nun öyle bir uğurla ya var ya. <gülüyor> ben rüzgarı beğendim bu arada ama ya. Her türlü beni koruyor. Lan demeyecek benim anlamadığım şey. Nasıl Sasuke tek gidi Canım full değil mi Sasuke? Hı -hı. Gördüm adamı tepedeler bekle bekle bak bana aldım fotoğraf nasıl ya abim olsaymış gidecekmiş neyse boş ver rush değil mi? Tamam. gördüm gördüm o ben yedim bir tane ben bir masum abemeli alacağımlar tamam ben de vurdum <gülüyor> ben de vurdum go go go go go go go go go tadlıyom direkt abi izah edeyim mi al beni. Olur dinle. olur olur olur olur bu adama M249 darbesi atmak istiyorum ama o adama. 4D210'a göre. Vurayım şu adamları. Adam büyüktü, ihtimalle yukarıda kaldırıyordu değil mi? Bekle. O bombayı kim attı bize? Dışarı mı çıktı abi nasıl? Benim de bombam dışarı çıktı. El el abi. Bekle. Ya adam ikinci kez bayılıyor bu arada ben baymıştım onun. Bombatın atın mı Barış abi? Yok yo, yedi yedi bombaları. Geldim. Bekle bekle bekle bekle Ah bir de. Bekle Ya bekle oğlum bekle bekle Tavaya atayım bekle be sekans